1970 yılında bu işe yaklaşık 51 yıldır hizmet vermekteyiz. Önce toptan sonra perakende şubeler açarak ufkumuzu geliştirdik. Küçük bir imalathaneden sonra büyük bir tesis kurarak Bursa'da ve Türkiye'mize hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 8-10 tane şubemiz var. Buralarda perakende satışlarımızı, online satışlarımızı geliştirerek Türkiye'nin her yerine bu ürünleri satmaktayız. Bu güzelim tatlılarla Bursa ve Türkiye'mizi artık açtık. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeyiz. Arge'lerimizi... Laboratuvarlarımızı, doktorlarımızı, gıda mühendislerimizi en iyi şekilde geliştirdik. Ve bir yıl dayanıklı ürünler. Bu ürünleri de ne yapmamız lazım? Avrupa pazarına, Orta Doğu pazarına hazırlayıp franchise'lik, bayilikler vermekteyiz. Fıstıklı baklavam fıstığım kıtır, kıtır baklavam çıtır çıtır. Halep bülbülü, cevizli baklava. Çikolatalı baklava, fıstıklı burma, ballı kadeyip Bal, pekmez, arı sütü olmaktadır şu tatlı Fıstıklı kadeyip Fıstıklı burma Ve diğer burma Havuç dilimi Ey baklavası Yaklaşık 200 çeşit tatlımızla Türkiye ve dünya rekorları kırmaya devam ediyoruz Bugün yaptığımız ürünü yarın daha iyisini yapmak için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak için dijital dönüşüm ofisimizi biz de hayata geçirdik. www.hacasanoğulları.com.tr'ye girerek biz kapılarına kadar her çeşit baklavayı güvenli bir şekilde kendilerine ulaştırıyoruz. Bursa'da kurye hizmetimiz var. Şehir dışında ise kargo hizmeti şeklinde hizmet gösteriyoruz. Dolayısıyla mağazadan ve şubemizden çıktığı gibi, kutulara konduğu gibi hiç bozulmadan, tadı hiç değişmeden güvenli bir şekilde Türkiye'nin her yerine 1 ila 3 iş günü içerisinde baklava severlere baklavalarımızı ulaştırıyoruz. Herkesi bu baklava şöylenine bekliyoruz. Hacı 1970 yılında kurulmuş kurumsal bir e, üretici ve ihracatçı firmadır. Ürünlerimiz yaklaşık 22 farklı ülkede e, birçok müşterimize e, ulaşmaktadır. Ürünlerimiz kalite anlamında e, Türkiye'deki en iyi markalardan biridir. E, kalitesi anlamında olsun, e, hizmeti anlamında olsun. Zaten üretim kısmında bütün kalite standartlarına uygun, hijyen koşullarına uygun şekilde üretim yapılmaktadır. Ürünlerimizin en çok talep gördüğü ülkelerin başında İspanya, Fransa, İtalya, Amerika'da Amerika ve Kanada, Orta Doğu'da yine Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkeler çekmektedir başını. Yurt dışı pazar araştırmalarımızı hem fuar ziyaretleriyle hem yurt dışındaki ticaret ateşelikleriyle irtibata geç, geçtiğimiz firmalar aracılığıyla yapıyoruz. Hem distribütörlük şeklinde de e, ürün verebiliyoruz. Aynı zamanda private label dediğimiz müşterimizin kendi markasıyla burada üretip isteyen kendi markasıyla e, baklavalarımızı e, satışını yapabilir. İsterse de Hacı Hasanolları ki güçlü bir marka. Hacı markasıyla kendi ülkesinde ürünlerimizin satışını yapabilir, distribütörlüğünü yapabilir müşterilerimiz. Yani firmamız adım adım globalleşmekte. Bu sebeple de Alibaba.com, Turkish Exporter gibi kurumsal firmalara, B2B sitelere de üyelik yaptık. Oralardan da taleplerimizi alabiliyoruz. Yani bize www.hacihasanoğulları.com.tr üzerinden başvurabilirler. Aynı zamanda alibaba.com ve Turkish Exporter üzerinden de başvuruda bulunabilirler. Sizler beni izlediyseniz, ben sizi izledim deyin, hangi şube olursa olsun gelin bir porsiyon benden yiyin. Tatlı parası vermenize gerek yok Bir porsiyon yiyin Bağımlılık yapıyor Zaten sizler bana dönüş yapacaksınız Hadi görüşmek üzere Allah'a sumarladık